Herkese merhaba ben Tolga Özbek geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 blok 70 almak üzere bir başvuruda bulunmuştu ve bu haberi de Türkiye ilk defa tolgaozbek.com sitemizden öğrenmişti. O dönem Ekim ayı içerisinde konuyla ilgili 3 video hazırlamıştım. Olayın teknik boyutları, hukuki boyutları ve Türkiye Amerika ilişkilerini değerlendirmiştik. Bu aradan geçen yaklaşık 4 aylık sürede pek fazla bir gelişme olmadı ama konjonktür yani dış ilişkiler dünyadaki gelişmeler oldukça farklı bir noktaya doğru gitti ve son günlerde de bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar Türkiye'ye F-35 vereceği yolunda bazı iddialar var. Bu videomuzda Türkiye'nin F-16 talebi ne durumda? Amerika tekrar Türkiye'ye F-35 verebilir mi? Bu konuları birlikte irdeleyeceğiz. Türkiye'nin F-35 programından Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkartılmasından sonra Türk Hava Kuvvetlerinde bir uçak eksikliği meydana geldi. Türkiye'nin hedefi bu eksikliği milli muharip uçakla kapatmak. Ancak milli muharip uçağın 2020 civarında hizmete girmesi bekleniyor. Bu ara süreç içerisinde nasıl bir adım atılacak? Bunların çözümleri aranmaya başlandı ve şöyle bir teklif Türkiye tarafından ortaya atıldı. F-35 için ödediğimiz yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir para var. Bu para karşılığında Türk Hava Kuvvetlerinde ana bel kemiğini oluşturan F-16 uçaklarının Blok 70 modelinden 40 adet Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak üzere Türkiye'nin bir talebi oldu. Bununla birlikte 80 adet F-16'nın da bunlar Blok 50 ve Blok 50 Plus serisi uçaklar. Blok 70 olarak adlandırılan Viper modernizasyonuna tabi tutulması teklifi Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve bunlarla ilgili de bu geçtiğimiz süreç içerisinde resmi bir gelişme pek fazla olmadı. Ama bu süreç içerisinde örneğin bir Ukrayna meselesi ortaya çıktı. Ukrayna ile bugün Rusya adeta savaşın eşiğine gelmiş durumdalar. İki tarafta askeri güçlerini sınırına yığmış durumda. Yine geçmişteki gibi Rusya girip Kırım'ı ilhak mı edecek veya ilerleyip Ukrayna'yı tamamen işgal mi edecek bununla ilgili gelişmeler açıkçası bu bölge için tüm dünya nefesini tutmuş bekliyor. Ukrayna bir taraftan NATO'ya girmek üzere bazı başvuruları olmuştu ama diğer taraftan da Ukrayna'nın yıkılması özellikle Doğu Avrupa'yı da çok ciddi tehdit ediyor fakat Ukrayna o beklediği gücü arkasında hissedememişti. Örneğin İngiltere Ukrayna'ya bazı silah ihracatı gerçekleştirmek istemiş ama Almanya hava sahasını bu askeri C-17 nakliye uçaklarına açmamıştı. Geçtiğimiz günlerde enteresan bir gelişme oldu. Ee, Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı bu son gelişmelerle ilgili bazı açıklamalar yaptı. Fakat bu açıklamaları Rusya yanlısı bu açıklamaları çok büyük tepki çekince kendisi de görevinden istifa etmek zorunda kaldı. İşte bir, bir yandan bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki ee, Yunanistan sınırına çok yakın bir nokta olan Dede Ağacı, çok ciddi bir lojistik kuruyor, Buradan güç aktarımı gerçekleştiriyor. Ama bir taraftan da bir bakıyorsunuz ee, Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ilişkilerinde Amerika yavaş yavaş aklı serin bir şekilde hareket ederek Yunanistan'ın aşırı taleplerini törpülemeye ve başta doğalgaz olmak üzere bazı konularda girişimlere ket vurmaya başladı. Yani bir yandan aklın yolu bir tadında hareketler yapıyor. Bunun bir okunabilecek önemli bir noktası hala Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ı çok güçlü bir müttefik askeri anlamda görmemesi. Burada da tabii bir Türkiye gerçeği ortaya çıkıyor. Her ne kadar son yıllarda işte NATO'dan Türkiye'nin haklı olarak yaptığı Suriye'deki operasyonları veya terör örgütü PKK'ya karşı İran sınır ötesi operasyonları Avrupa'dan NATO'dan çok tepki çekse de Türkiye hala NATO için çok ciddi bir askeri bir güç. Deniz kuvvetleriyle ilgili bir operasyon yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri ana rolü oynuyor. Kara kuvvetlerimiz keza sürekli operasyona hazır. Çeşitli sınır ötesi operasyonlarda sürekli operasyon yapan çok hazır diri bir kuvvet. Keza hava kuvvetlerimiz aynı durumda. İşte bu durumlardan dolayı Türkiye'nin özellikle bu Ukrayna meselesinden sonra daha da yükselen durumu Amerika Birleşik Devletleri tarafından tekrar tekrar irdelenip bu konuyla ilgili hem Türkiye'yi küstürmemek bir taraftan Türkiye'nin de açık bir çeki var bununla ilgili. Diyor ki Amerika sana son şansımız bu ya ben bu F-16'ları alacağım veya bu ihtiyacım için farklı yerlere doğru dönebilirim. Nereye dönebilir? Hatırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in arasındaki ilişkileri işte Erdoğan'ın Su-57'leri incelemesi veya daha önceden Rusya'nın ortaya koyduğu bir Su-35 paketi gibi gelişmeleri hatırladığınız zaman Türkiye açık açık Rusya'ya doğru dönebileceğini ifade ediyor. Şimdi bu Ukrayna ve Rusya krizinde Türkiye biraz da ortada kalmış durumda. Bir bakıyorsunuz Ukrayna ile savunma konusunda çok derin ilişkiler var. Ee, Akıncı'nın motoru Ukrayna'dan geliyor. MiUsun motoru Ukrayna'dan geliyor. E bir taraftan bakıyorsunuz Türkiye Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alıyor. Bunun gibi gerçekten böyle çok orta noktada e bu açıdan da nasıl bir hareket edilecek, neler yapılacak? Ben bunları merakla bekliyorum ama bu gelişmeler ışığı içerisinde Türkiye'nin F16 alma şansı Amerika Birleşik Devletleri açısından daha da yükseliyor. Amerikalılar da bu F16 alımıyla birlikte dibe vuran ilişkilerin Tekrar toparlanması, tekrar e, yaraların sarılması olarak ifade ediyorlar. Bunu buraya getirecek olan adımları atmak istiyorlar. Ama tabii durum sadece atmak istemekle olmuyor. Diğer tarafta Kongre'de ise neler olacak? Bunlar tam soru işareti. Henüz Biden yönetimi bu iznin, Türkiye'nin F-16 talebinin ile ilgili izni Kongreye aktarmış durumda değil. Kongreden bu kadar büyük bir alımın onay alması gerekiyor. Daha sonra bunlarla ilgili süreç başlıyor ama kongrenin e, yani hem Cumhuriyetçilerin hem Demokrat Parti'nin birleştiği tek önemli konu Türkiye karşıtlığı. Ve bu konuyla ilgili iki önemli isim de çok fazla öne çıkıyor. Bu isimler özellikle Yunan lobisine çok yakın Robert Menendez, diğer ise James Risch. Bunlar henüz kamuoyunlarına tam pozisyonları açıklamış değiller. Hatırlayacaksınız bundan birkaç hafta önce bir video hazırlamıştım. Türkiye'nin ağır nakliye helikopter alım girişimleriyle ilgili ve Skorsky'den CH-53 tipi helikopterin alınması gündemdeydi ama 2000 yılında şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bizzat kendi girişimiyle birlikte Türkiye'ye bu satış gerçekleştirilmemişti ve dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a çok ciddi bir baskı yapmış daha sonra bu kararı geri çekmesi sağlanmıştı ama hani suların altından köprünün altından sular geçmişti. Sonrasında yaşanan 2001 ekonomik krizi ve sonrasında işte Türkiye'deki siyasi iktidar değişimleri gibi durumlar bu alımın gerçekleşmesinin önüne geçmişti. Bir yandan da yapılan yorumlar kongrenin bu alımına karşı bir hız kesici olarak bir şeylerin ortaya konabileceği durumunda. Yorumlarda da hatta bugünkü Wall Street Journal'da da bu yorum dikkat çekiyordu. Bu hız kesiciler ya bu tasarının tamamen parçalanmasına neden olabilir veya biraz yavaşlatsa bile bu durum devam edebilir diye konuşuyorlar. Bakalım ben de bu gelişmeler nereye doğru gidecek açıkçası merak ediyorum ama işte Türkiye Amerika ilişkileri bu izin üzerinden oldukça hırpalanıyor. İşte her iki tarafta taşın eteklerindeki taşları döküyorlar ama bu bayağı bir ilişkileri yıpratacak ama sonuçta bir şekilde çıkacak gibi de durduğunu açıkçası görüyorum ama her şey tabi belli olmaz şu an Amerika Ukrayna meselesinden dolayı Türkiye göcendirmek istemiyor ama ilerisi için bu nereye gidecek ben de açıkçası merak ediyorum bir başka atılan ortaya iddialardan birisi de Amerika'nın tekrar F-35 konusunda Türkiye'ye bir adım atarak bu uçaklara verebileceği yolunda şimdi İlişkilerin asıl kopma nedeni diyelim Türkiye 2017'de Rusya'yla S-400 hava savunma sistemi alınması için anlaşma yapıyor. Temmuz 2019'da ise bu sistemleri taşıyan Rus Hava Kuvvet'ten ait kargo uçakları kalkıp Moskova'dan Türk hava sahasına girmelerinin arkasından resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35'ten çıkardığını programdan çıkardığını anlattı, bildirdi. Fakat bunlarla ilgili Türkiye'nin bütün yaklaşımı bu adımın hukuksuz olduğu yolundaydı. Amerika'da baktı bu hukuksuzluk bir yere doğru gitmeyecek. F-35 programını tamamen iptal ederek bütün ortaklar yeni bir ortaklık kurdular. Ve bu ortaklığa da Türkiye'yi almadılar. Yani son durum bu şekilde böyle bir hülle ile bu Türkiye şu anki mevcut öz F-35 programında yalnız bırakılmış durumda. Yeni bir ortaklık oluşturuldu bunun üzerinden gidiliyor. Şimdi A şıkkı Türkiye'ye F-35 vermiyorsunuz. F-35 stealth radara gönüllü düşük bir uçak. Gerçekten özellikleri itibarıyla çok iyi bir uçak ama altında da B şıkkı bu uçakla ilgili bakımından operasyonuna koyacağınız mühimmattan görevlerine kadar birçok konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlısınız. Onun onay vermeyeceği bir operasyonu yapabilmekte bu uçakla zor. Ama görüyorsunuz işte herkesin orada ortak düşmanı haline gelen Rusya buraya karşı ne yapacaksınız Türkiye çok kuvvetli bir silahlı kuvvetlerine sahip F-35'i mahrum mu bırakacaksınız soruları var Öncelikli olarak Türkiye ile Amerika'nın arasında S-400 hava savunma füzelerinin ne yapacağı konusunda bir görüşmelerin tamamlanması gerekiyor bu tarafta Türk tarafının çok haklı talepleri var Bizim buna ihtiyacımız var. Şöyle yaptık böyle yaptık ve siz bunu almak zorunda kaldık ve siz de bunun karşılığı bize Patriot'ları satmadınız, diğer girişimlere engel oldunuz ve sonuçta buraya doğru işi getirdiniz yaklaşımı var. Amerika'da buna karşı pek bir şey söyleyemiyor ama bir taraftan da hangi ülke S-400 hava savunma sistemini almaya kalksa hemen ortaya farklı farklı ifadeler koyuyor ve onları katsa olarak adlandırılan ambargolarla tehdit ediyor ki Türkiye'de gerçekten savunma sanayi başkanı İsmail Demir ekibi Katsa uygulamalarında bu durumda burada bu açıdan sıkıştırılmış durumda. Şimdi bu konuyla ilgili daha köprünün altından tahminimce çoğu sular akacak geçecek. Neler olacak neler yapılacak Türkiye nasıl bir adım atar S-400 ile ilgili. Bir taraftan da gerçekten sevindirici bir adım. Roketsan'ın arka arkaya geliştirdiği işte Hisar A artı, Hisar O artı bunlar envantere girdi. Siperle ilgili çalışmalar giderek hızlanıyor ve bu konuyla ilgili de geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın videosunu sizlere aktarmıştım. Buradaki gelişmelerle yavaş yavaş S-400'ün yerini alabilecek bir hava savunma sistemine Türkiye'ye kavuşması durumunda burada da epey satrancın taşlarının yerinden oynayabileceği veya farklı farklı aşılara gidebileceğini ben düşünüyorum ama dediğim gibi kimse açıkçası son günlerde bu Ukrayna ile Rusya'nın bu kadar kötü bir duruma gelebileceğini planlamıyordu veya neyin ne olacağını çok fazla öngöremiyorduk bekleyeceğiz göreceğiz gelişmelere bakacağız ama burada önemli olan işte bize F-35 verdi şöyle oldu S-400 aldık ikinci bataryasını sipariş etti, ettik değil milli teknolojilerle Milli savunma sistemlerimizi geliştirmeye devam edebilmek, bu konularla ilgili ambargoları aşabilmek ve sonuçta bunları belirli bir noktaya kadar getirebilmek. Önemli amacımız bunlarla ilgili bu olmalı. Umarım bu konudaki masaya koyabileceğimiz kuvvetli adımlar, iyi noktalar Türkiye'nin pazarlık şansını daha da arttıracaktır diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzda F-16 konusuna uzun zamandır değerlendirememiştik. Onlarla ilgili gelişmeleri size özetlemeye çalıştım. E, detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlere Tolgozbek.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Bizlere sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Detaylı e, sorularınız, işbirlikleriniz için info@Tolgozbek.com mail adresinden mesajlarınızı bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank <laughs> you.